Malum son günlerde Ukrayna Savaşı nedeniyle kamikaze dronlar oldukça revaçta ve arka arkaya tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de bu konuya yeni yeni ürünler çıkmaya başlıyor. Ve o ürünlerden biri de Ankara merkezli TITRA şirketinin deli modeli. Sizi tanıyabilir miyiz? Tabii Davut Yılmaz TITRA Genel Müdürü. Şimdi bu ürünün Deli'nin lansmanını Saha Expo 2022'de yapıyorsunuz. Biraz teknik özelliklerini alabilir miyiz? Tabii. Ee, Deli ismini verdiğimiz bu proje sabit kanatlı elden veya katapulttan fırlatılabilir bir kamikaze İHA. Ee, şu an itibariyle menzilimiz 85 kilometre civarında. Hava yaklaşık 75 dakika kadar kalabiliyoruz. Bir saatten fazla kalabiliyoruz. E, harp başlığı 3.1 kilogram civarında TÜBİTAK SAGE'nin geliştirdiği çok etkili bir mühimmat. E, ve e, artık çok büyük ona testler tamamlandı. E, patlatma testlerini yakında başlayacağız ve bir aksilik olmazsa e, birkaç ay içerisinde artık envantara hazır olacak seviyeye gelmesini hedefliyoruz. Peki dünyada bu konsept malum Ukrayna Savaşı'yla İranların yaptığı kamikaze dronlarla çok fazla gündeme geldi. Siz bu pazarda nasıl bir öngörünüz var? Tahminim daha bu daha testler bitmeden herhalde yurt dışından özellikle talep geldiğini tahmin ediyorum. Aslında çok fazla çünkü yaklaşık bir ay kadar önce bir fuardaydık yurt dışı fuarında. Orada bunun daha broşür halindeki tanıtımını yapmıştık bu versiyon yani model olarak yoktu orada. Ondan beri çok ciddi şekilde ülkelerden bir yoğun ilgi var. E, şu an ismini açıklamam doğru olmaz. E, ancak şu ve gerçek Suriye Savaşı'ndan beri kamikaze İHA'lar çok büyük rağbet görüyor tüm dünyada. Bunun farklı farklı versiyonları var. Malum e, küçük drone seviyesinde olan var. Bunların küçüğü, büyüğü, farklı şekilde varyantları olanları var. E, bizim şu an yoğunlaştığımız konsept e, özellikle e, zırhlı sistemleri e, yok edecek, zarar verecek tarzdaki bir e, İHA sistemi Burada da bizim önceliğimiz maliyet etkili olması. Çünkü bu bir defa kullanılacak, ikinci kez kullanma imkanı yok. O yüzden biz mümkün olduğunca maliyet etkin ve etkili olmasını, harp başlığı adamın etkili olmasını tercih ettik. Tüm tasarım aslında bunun üzerine yoğunlaştı. Dolayısıyla biz kendi alanımızda iyi bir pazar, iyi bir yerde olacağımızı düşünüyoruz. Şimdi tabii arayıcı başlığı bu örneğin elden mi atılıyor, katapultla mı? Atış gerçekleştirdikten sonra hedefini nasıl buluyor? Bunlarla ilgili biraz ipuçları tabii ki hepsini anlatın diye sormuyoruz bunları. Evet. Çok kısaca anlatayım şöyle. Otonom e, şekilde uçma imkanımız var ya da manuel şekilde bunu uçurma veya e, hedefe e, gönderme imkanımız var. Otonomda da yine benzer şekilde birkaç farklı metot uyguluyoruz. Dolayısıyla e, GPS'in e, engellendiği, e, cemik sistemden uygulandığı yerlerde bile bizim bunu ee, idame ettirme, hedefe e, gönderme imkanımız, hedeften sapmaksızın öyle bir durumumuz da var. Ayrıca karıştırmaya karşı da biz önlemlerimizi aldık. Eğer ki e, operasyon tarafındaki müşteri bu tarzda bir istekte bulunursa e, biz bunu da sağlayacak tarzda bir konfigürasyon geliştirdik. Yani müşterinin talebi doğrultusunda, nerede kullanacaksa ona, müşteriye özel Farklı konfigürasyonlarda bunlar için de yer alacak diyorsunuz. Ve anlatırken zırhlı araçlarla ilgili konuya biraz daha açmak istiyorum ben. TÜBİTAKSAGE'nin geliştirdiği bir başlık var. Bu başlığın etkileri nedir? Ne kadar zırhı delebiliyor? Bunlarla ilgili biraz verebileceğiniz teknik özellikler rica ediyoruz. Şimdi malum bu konu biraz hastası olduğu için çok fazla bilgi paylaşmam mümkün değil. Çünkü biraz hem ticari hem de gizli konular. Ancak sadece çok etkili olduğunu söyleyebilirim. Normalde havada merak edilen konulardan bir tanesini de sormak isterim. İzleyicilerimiz bunları merak ediyor. Örneğin bu kamikaze drone göreve başladı fakat bir görev iptali var. Bu tür durumlarda genellikle ne tür konseptler uyguluyor bunu da sormak isterim size. Tabii şimdi aslında bu en azından benim şahsi olarak çalıştığım kamikaze projesi değil. Bayağı bir kamikaze projesi üzerinde geçmişte çalıştım. O yüzden bu tür konuları biz tasarım aşamasında dikkate aldık görev iptali veya bir şekilde patlamadan yere inme gibi durumlar veya tekrar çağırma gibi durumların hepsi bizim aslında görüntüler içerisinde tamamlanmış durumda. Dolayısıyla bizim için veya kullanım için bir herhangi bir sorun teşkil etmiyor bu gibi durumlar. Yani görevden vazgeçildiği zaman görev iptali ve etrafa zarar vermeden bunlar geri çağrılabiliyor. Tabii ki yani sadece bunlar değil aslında çok başka senaryolar da var bu kapsamda düşündüğümüz. Burada anlatmak istemiyorum ama yani e, özellikle işte kullanıcının güvenliğini, İHA'nın güvenliğini sağlama anlamında e, çok şey biz e, algoritmalarımıza kattık. Farklı farklı opsiyonlar sunuyorsunuz. Evet, evet. İsterseniz şimdi Alpin'in yanına doğru evet. geçelim. Olur. Neler yapılıyor, o sistemle ilgili son bilgileri alalım sizden. Şimdi Alpin artık sizin epey e, olgunlaşmış önemli bir ürününüz. Kaç yıldır uçuyor, nerelerde görev yapıyor? Alpin aslında 2019'da başlayan bir proje. Yani takriben baktığımızda 3 yıllık bir geçmiş olan bir proje. O günden bugün aslında çok şey değişti. Yani ilk 2019'daki modelden şu anki model versiyonuna kadar yani gerek mesafesinden gerek performansına gerek otonom kabiliyetlerinden gerekse diğer yerlik oranlarına kadar çok şey biz güçlendirdik, ekledik, değiştirdik. Şu anki önceliğimiz operasyon konsepti anlamında daha çok askeri lojistik. Dolayısıyla şu an daha çok mühimmat olmaksızın uçma ve yük taşıma konseptine odaklanmış durumdayız. Ancak 2023 2023 yılı içerisinde artık bunu silahlandıracağız ve şu an o konseptimiz de hazır çalışmalarda başlamış durumda. Tahmin ediyorum 6 ay içerisinde biz aslında silahlı alpini göreceğiz diye düşünüyorum. Silah kısmını biraz açtığımız zaman bu tür helikopterler ne tür mühimmatlar taşıyorlar? Hangi görevlere çıkıyorlar? Aslında bunların en büyük avantajı çok ciddi şekilde yük taşıma kapasitesine sahip olması. Alpi mesela şu anda 200 kilogram kadar yük taşıyabiliyor. Dolayısıyla aslında çok farklı tipte mühimmata entegre etme imkanınız var. Dolayısıyla biz de bu kapsamda ne yapabiliriz? Hangisini hangilerini takabiliriz diye bizim paylaşlarımızla görüştük. Bizim yerli şirketlerimizle. Ve şu anda aslında bir tür konfigürasyon opsiyonları kendi açımızdan oluşturduk yani şu anda tek tek ismlerini saymayayım ama yani bir kısmı çok yeni olacak ilk defa alpinde kullan, kullanılacak olan mühimmatlar olacak bir kısmı da şu an hali hazırda kullanılan mühimmatlar olacak tabi bir gazeteci olarak da sormak istiyorum kara platformlarında veya karadan kalkış diyelim ve bunun yanı sıra deniz platformlarından uçuş gibi özellikler olabilecek mi? Bizim şu anki önceliğimiz kara platformları. Yani sabit olan yüzeylere inmek, deniz platformlarına veya hareketli yüzeye inmek aslında çok başka bir konu. Ee, sadece yazılımı değiştirmek yetmiyor, çok farklı ekipmanları eklemek veya e, geliştirmek gerekiyor. Dolayısıyla bizim önceliğimiz şu an için kara platformunu olgunlaştırmak, karaya inen platformu olgunlaştırmak ancak Diğer yandan hareketli yüzeylere inebilen bir Alpini, yeni bir Alpini versiyon 2'yi biz gündeme aldık. Hatta bununla ilgili bir proje teklifiyle sunduk Salman Sanayi Başkanlığımızı. Dolayısıyla onun daha zamanı olacak ancak dediğim gibi şu anki bizim önceliğimiz daha çok sabit yüzeylere inebilen bu Alpini artık olgunluk seviyesinde yükseğe çıkarmak, çıkarmak. Çok teşekkürler verdiğiniz bilgiler için. Sağ Expo'da sizlere başarılar, iyi fuarlar diliyoruz. Sonrasında da haberleşmek, yeni sistemlerinizle ilgili daha yakından fabrikada tanımak üzere. Çok teşekkürler.